Merhaba arkadaşlar, bugün videomda önemli gördüğüm bir hususu paylaşmak istiyorum sizlerle. Geçmiş bir videomda da paylaşmıştım. Zaten ilgilenenler dinleyecektir. Dün de özellikle videolarıma gelen yorumlar beni bu videoyu çekmeye zorladı. Çok fazla hazırlanmadım doğrusu. Aslında hazırlanıp daha detaylı bir video çekmeye planlıyordum ama durumun benim açımdan aciliyeti yönünden bir video çekmem icap etti diyebilirim. Şimdi buradaki konumuz astroloji nedir, astroloji e, bize neyi anlatır ve astrolojinin kaynakları nelerdir ve astroloji e, doğrulanabilir bir bilim midir? Şimdi öncelikle e, tabii ki dediğim gibi çok fazla kaynak ve detay veremeyeceğim. Ciddi bir hazırlanma e, yapmam gerekiyordu. Burada dolayısıyla yanlış yönlendirme yapmamak adına e, kendi durumumdan bahsedeceğim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Astroloji bir bilim değil arkadaşlar. Çünkü bir bilim biliyorsunuz. Tez, sentez, hipotez yani doğrulanabilir geçerliliği olan bir konudur ve tabii ki bilimde de zamanla eski doğrulanabilir hipotezlerin çürütüldüğü de görülmüştür. Yani dolayısıyla teknoloji geliştikçe, bilim geliştikçe bunların çürütülmesi de söz konusu olabilir. Buradan kaynakla Örneğin mesela suyun 100 derecede kaynaması gibi belki bundan 10 sene sonra 20 sene sonra bu iddia çürütülür. Belki de çürütülmüştür bilmiyorum takip etmediğim için ama yerden yükseklikte bütün şartlar kontrol altındayken su 100 derecede kaynar mesela. Bu kesin bir test. Dolayısıyla şimdi astrolojide şöyle bir durum var arkadaşlar. Bizler ne yapıyoruz? Günlük yorumlar paylaşıyoruz, haftalık yorumlar paylaşıyoruz, aylık yorumlar paylaşıyoruz ve ekstrem olayları, gündemleri paylaşıyoruz. Çünkü açıkçası bunlara daha çok talep var. Neden bunlara daha çok talep var? Çünkü bizim nedense şu anımızı ve önümüzdeki süreci öngörebilme ihtiyacımızdan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Zira benim astroloji öğreniyorum diye bir başlatmış olduğum seri vardı. Burçlarına göre kadınlar, erkekler hatta eğlenceli olsun diye burçların kötü özellikleri Ay Burcu'na ilişkin, Juno'ya ilişkin, tek tek çekmiş olduğum videolar vardı. Açıkçası bunlar çok fazla talep görmedi arkadaşlar. Dolayısıyla ben de sizin taleplerinize göre şekillendiriyorum çoğu zaman videolarımı. Bu taleplerde genel olarak sürekli olarak gündemi ele almamızdan kaynaklanıyor. Yani bugünün, yarının, bir hafta sonrasının, bir ay sonrasının, bu yılın gündemi sizi daha çok etkiliyor demek ki. Daha çok bunları talep ediyorsunuz arkadaşlar. Astroloji ile gerçekten ilgilenen arkadaşlar sadece o videolarla ilgileniyor ve astroloji öğrenmeye çalışıyor. Şimdi... Şöyle bir gerçek var. Astroloji bir bilim değil, bir ilimdir. Dolayısıyla doğrulanabilirliği, yanlışlanabilirliğini tespit etmek çok zordur. Çünkü konusu insandır. Konusu insan olan bir antropoloji bilimi gibi de değildir. Zira insan, insanın somut özellikleriyle alakalı bir konu değildir. Yani insanın soyut özellikleriyle alakalıdır. Ne demek istiyorum? Yani insanın karakter özelliklerini, insanın aktif pasif özelliklerini değerlendirebilmek çok zordur. Çünkü karakter tespiti yapabilecek henüz bir teknoloji olduğunu düşünmüyorum. Sadece bir takım sınavlar vardır. Ancak bunları da doğrulanabilirliği mümkün değildir. Dolayısıyla astrolojinin doğrulanabilmesi çok güç arkadaşlar. Dolayısıyla suistimali de oldukça açık olduğunu söylemek mümkün. Şimdi şunu belirtmek istiyorum. Astroloji nedir? Astroloji Yüzyıllardır, bin yıllardır insanlığın ilk çağlardan itibaren gökyüzüne bakarak, gökyüzündeki ayın konumuna, yıldızlara bakarak bir takım çıkarımda bulunmaları sonucu bugüne kadar gelmiş bir ilim. Biz bu ilimi nasıl sizlere yansıtıyoruz arkadaşlar? Burada 12 tane temel zodyak sistemi olarak belirttiğimiz burç kümeleri var. Burç takım yıldızları Örneğin koç burcu takım yıldızları. Bunların tabii hepsinin detaylıca yıldızları var. Bunları temel e, astroloji ilgilenenler bilmeyeceklerdir. Bu yıldızların e, gökyüzünde oluşturdukları şekiller e, artık bir takım sembollere benzetilmiş ve bu şekilde isimler konulmuş. Koç burcundan balık burcuna kadar 12 tane burç. Şimdi bizim bu 12 tane burç, 12 tane karakter, 12 tane kader donesi ile ilgili konuşayım öncelikle. 12 tane kader yok, 12 tane kişilik özelliği yok, 12 tane burç var evet ama bunlar bizim güneş burcumuz. Dolayısıyla detaylı olarak incelediğimiz zaman yükselen burcumuzun, ay burcumuzun hatta çoğu zaman ay burcumuzun güneş ve yükselen burcumuzdan daha etkili olduğu bilinir kişilik özelliklerinde. Onun dışında e, Merkür burcumuz, Venüs burcumuz vesaire yani O kadar çok e, detay vardır ki. Bunun dışında astroidler, bunun dışında Arap noktaları e, bu gibi detaylar da söz konusudur. Dolayısıyla e, doğduğumuz andaki gezegenler matematiksel olarak hangi konumda hangi derecede ise e, o bizim doğum haritamız oluyor. Ve doğum haritamızın e, şu anki gezegen etkileşimlerine ve Temas etmesiyle bir takım kadersel deneyimler yaşatıldığını, yaşandığını söylüyoruz astrolojide. Dolayısıyla bizim bu yapmış olduğumuz günlük burçlar, haftalık burçlar, efendim aylık burçlar tamamen sizin talepleriniz doğrultusunda yükselen burca göre yapılan yorumlardır. Ama örnek veriyorum. Bir dolunay 17 derece boğa burcunda gerçekleşirken bütün yükselen boğaları aynı şekilde etkilemez. Yükselen derecesi 17 derece yakın olan bir boğa burcunu etkilediği gibi yükselen derecesi 29 olan bir boğa burcunu etkilemez örnek. Dolayısıyla burada özellikle çoğu zaman dereceleri de vermeye çalışıyorum. Çoğu zaman teorik bilgilere dayanıyorum. Neden? Burada bir kehanet yapmadığımı burada benim elimdeki doneleri bu şekilde yorumladığımı anlatmaya çalışıyorum ki eğer beni uzun sürede takip ediyorsanız biliyorsunuzdur her zaman birden fazla ihtimali daha çok ön plana çıkarıyorum. Örnek veriyorum 7. evle ilgili bir konudan bahsederken sadece evlilikle ilgili temaları işleme, işlememeye aynı zamanda ortaklık, aynı zamanda açık düşmanlık, aynı zamanda ikili ilişkiler, hukuksal konular gibi birçok ihtimali öne sürüyorum ki siz burada benim söylediklerimi bir fal gibi bir kehanet gibi algılamayın. Ve aynı zamanda hayatınızda hangi gündem daha etkinse o gündeme ilişkin yorumlar yapmaya çalışırım. Tabii ki burada eksik ihtimallerden bahsettiğim veya yorumlardan bahsettiğim zamanlar olacaktır. Çünkü bu ihtimalleri çoğaltmak neredeyse sonsuz arkadaşlar. Üçüncü evin konusu, dördüncü evin konusu, beşinci evin konusu bunlar o kadar kapsamlı konular ki. Dolayısıyla temel anlamda yedinci ev evlilik evi, onuncu ev kariyer evi diyoruz ama... Biz burada e, çok genel anlamlarla e, bir şeyleri paylaşmaya çalışıyoruz. Bu nedenle e, söylediklerimizi ne tam anlamıyla yüzde yüz kabul edip yani e, buna inanç geliştirin. Çünkü bu şekilde e, olumlu veya olumsuz e, kendiniz ona inandırabilirsiniz. Burada ben sizin kişisel aratanıza bakmıyorum. Burada ben yükselen burca göre genel bir takım yorumlar yapıyorum ki. Kaldı ki çoğu arkadaş yükselen burcunu bilmiyor. Bilse bile derecesini bilmiyor. Böyle bir handikapın olduğu durum içerisinde yanlış yönlendirme yapmak istemem. İkincisi ise söylediklerimi kulak arkası da etmeyin arkadaşlar. Çünkü burada gezegen etkileşimlerinin o anda oluşturduğu bir enerji hattı düşünün. Yani nasıl söyleyeyim? Daha önceden iki elementin çarpışması bir şey oluşturmuşsa bunun yine oluşturacağı veya bunun benzerinin oluşacağı ihtimali söz konusu olur. Nasıl anlatayım bunu size? İki tane taşı birbirine sürtüp ateş çıkaran bir kişi, tesadüfen ateş çıkaran bir kişi daha sonradan yine bu iki tane taşı birbirine sürttüğünde ateş çıkardığına şahit olduğu zaman artık iki taşın birbirine sürtüldüğünde ateş çıkarılabilme ihtimalinin olduğunu ...varsayar ya öngörür değil mi? Ama ateş çıkmayabilir. O iki taşın birbirine nasıl sürtüldüğü... ...hangi hızda sürtüldüğü... ...diğer şartların nasıl olduğu... ...o iki taş, taşın cinsi... ...anlatabiliyor muyum? Yani bunlar hep... ...etkili faktörlerdir. Dolayısıyla... ...böyle bir ihtimal ama... E, Mevcuttur ve vardır. Bu ihtimali yok saymak mantıksız olacaktır. Biz burada özellikle günlük yorumlarda 20 Haziran'da yanlış hatırlamıyorsam çekmiş olduğum bir e, günlük e, yorum vardı. Günlük astrolojik yorum. Burada Mars Brüte karşıtlığından ve gergin enerjilerden bahsettim. E, yıkımlar başlangıçlar dedim. Herkes öldük bittik işte sen sürekli kötü şeyler söylüyorsun. Sen işte sürekli e, felaket tellallığı yapıyorsun şeklinde yorumlar yaptı. Haklı olabilirler. Özellikle kanalımı ilk defa takip eden arkadaşlar. Ama şunu kaçırıyorsunuz arkadaşlar. Eğer o gün gökyüzünde destekleyici bir açı varsa. Sizin fırsatları aramanız. Sizin dışarıda şansınızı zorlamanızın ne gibi bir sakıncası var. Eğer biraz gergin, biraz daha... Olumsuz olarak değerlendirebileceğimiz açılar varsa sizin biraz daha tedbirli olmanızın ne sakıncası var? Lütfen yorumları bu nazarla dinleyin arkadaşlar. Ee, burada e, asla kendi yorumumu asla kendi hislerimi katmıyorum. Astrolojik verilerin dayandığı donelere göre yorum yapıyorum. E, ...inançla alakalı noktaya gelecek olursak... ...tabii ki gaybı sadece Allah bilir. En doğrusun sadece Allah bilir. Zaten yıldız sistemi, gökyüzü sistemi... ...belki astroloji, astronomi... ...antropoloji yani bütün bilim dalları... E, ...zaten Allah'ın hikmeti ve Allah'ın e, takdiri üzerine gerçekleşmekte arkadaşlar. Dolayısıyla Allah'ın izni olmadan hiçbir şeyin gerçekleşmesi mümkün değil. E, şu an... E, Dünyanın Güneş'in etrafında, Ay'ın Dünya'nın etrafında belli bir yörünge halinde belli bir düzen ve nizam içerisinde işleyişi, kainatın gezegenlerin Güneş Sisteminin, Güneş Sistemi dışında dahi henüz bilmediğimiz birçok sistemin gezegen etkileşimlerinin, tutulmaların, onun dışında günün doğuşunun ve batmasının, yani her türlü doğa olayının, her türlü yaşantımızda yaşadığımız kişisel olayın dahi bir baş ağrısını dahi Allah'ın izni ve rızası olmadan gerçekleşmesi mümkün değildir. Ama şöyle bir gerçek var. Ama Allah da e, bu tarz şeyleri mutlaka bir sebep sonuç ilişkisi içerisinde yaratmış. Dolayısıyla e, İslamiyet dini e, bilimden ve ilimden muaf bir din değildir arkadaşlar. Benim e, tabi ki İslamiyet'ten anlamış olduğum bu. Her zaman daha çok ilimle uğraşan, bilimle uğraşan İslamiyet'i göz ardı etmeden, Allah'ın takdirini, Allah'ın iznini göz ardı etmeden, bunu her zaman ön plana çıkararak bir takım bilimsel çalışmalarda veya bir takım öngörülerde bulunan geçmişte alimler de olmuştur. Bilim adamları da olmuştur. Dolayısıyla burada yani gaybı sadece Allah bilir. Çok doğru. Dün bir tane arkadaş bana e, ölümle ilgili sorular sormaya çalıştı. Ben buna asla cevap vermeyi tercih etmem, cevapta vermem ve ölüm tarihini bir insanın bulabileceğimi, ne zaman öleceğini tahmin edebileceğimi iddia da etmem. Çünkü bunu e, gerçekten sadece Allah bilir. Ha şu vardır astrolojide ölüm evi olarak kabul edilen 8. ev 12. ev trafik kazalarının genelde 3. evle ilgili transitlerde gerçekleştiği gibi e, eski bilgiler bunlar tamam mevcuttur bir takım tahminler yapılabilir ancak e, burada %100 e, şu, şu şekilde olacaktır yani bu, bu ay yükselen başakların ölüm tehlikesi vardır demem. Yani çok absürt olur. Çünkü yükselen başak kaç derecesi, nasıl, hangi yıl doğdu, diğer gezegenlerinle konumda, transitler haritasına etkileşimde bulunuyor mu, bulunmuyor mu? Yani o kadar çok kapsamlı bir konu ki kaldı ki bütün detaylar elimde olsa bile. Böyle bir şeyi varsayacak olsam bile bunun diğer ihtimalleri de söz konusudur. Örneğin bazen ölüm açısı olarak gördüğümüz bir açı. Hayatında yeni bir dönüm noktasını da temsil eder. Anlatabiliyor muyum? Yani hayata sil baştan başlamayı, hayatında yeni kararlar vermeyi, yeni bir dönüşüm evresine girmeyi. Yani astrolojinin bunu tespit etmesi de güçtür. Ama astrolog arkadaşlar belki bu tarz çıkarımlarda bulunabilir. Ama bu bir ihtimaldir arkadaşlar. Hastalık mesela 6. ev. 6. ev sadece sağlık evi değildir. İş arkadaşlarımız, hizmet aldığımız kişiler, bizim hizmetimizde olan kişiler, sağlığımız, günlük rutinlerimiz, günlük mücadelemiz, organizasyon kabiliyetimiz, günlük işlere getirmiş olduğumuz bakış açısı. Dolayısıyla ben burada her ne kadar haftalık yorumlarda, aylık yorumlarda birçok ihtimali değerlendirmeye çalışsam da bütün burslar için bu değerlendirmeyi yapmak çoğu zaman Yorucu ve zahmetli oluyor. E, çok detaylı oluyor arkadaşlar. Gene ben elimden geldiği kadar e, diğer burç yorumlarına nazaran daha çok detay vermeye çalışıyorum. Tarih vermeye çalışıyorum dikkat ediyorsanız. E, özellikle bazı tarihleri not almanızı istiyorum. E, bu tarihlerde eğer e, olumsuz olarak gördüğümüz bir açı varsa bunu söylemenin veya destekleyici bir açı varsa bunu söylemenin ne gibi bir mahsuru var? Burada haşa e, hiçbirimiz Allah e, isyan etmiyor, kafa tutmuyoruz elbette. Ee, onun ilmi onun nizamı onun düzeni sadece bu alanda bir takım çalışmalar yapıyoruz bir takım tespitler yapılmış geçmiş zamanlarda aynı olayın e, e, aynı olayın tekrar gerçekleşmesiyle Benzeri şekilde olayların tezahür ettiği gözlemlenmiş ama %100 gerçek değildir arkadaşlar. Çünkü hiçbir zaman bütün astrolojik verilerin de aynı konumda olması beklenemez. Örnek veriyorum Uranüs bir burçta 7 yıl kalıyor. Ay bir burçta ortalama 2 gün kalıyor. Hem Uranüs'ün hem Ay'ın hem Güneş'in hem Merkür'ün o anki yaşanan olayın anındaki doğum haritasıyla... Birebir aynı olması neredeyse imkansızdır. Bu gezegenler aynı konumda olsa bile astroidler vardır. Dediğim gibi Arap noktaları vardır. Kuzey-Güney aydınları vardır. Yani bu neredeyse imkansız gibi bir şey arkadaşlar. Ama benzeri açılar benzeri şekilde yorumlanabilir. Örnek veriyorum. Mesela Uranüs'ün Boğa Burcu'nda olduğu geçmişte Uranüs-Boğa transitinde yaşanan ekonomik sıkıntılar ekonomiyle ilgili durumlar bu sene gerçekleşen Uranüs boğa transitine entegre edilebilir. Ama buradaki diğer değişkenler de söz konusu. Buradaki diğer değişkenleri yok sayamayız. Ee, Uranüs orada boğa burcundayken acaba Jüpiter yay burcunda mıydı? Ee, örnek veriyorum Neptün balık burcunda mıydı? Yani Plüto e, oğlak burcunda mıydı? Satürn oğlak burcunda mıydı? Güney ay düğümü oğlak burcunda mıydı? Bunlar e, dediğim gibi yani e, o kadar ucu açık ve o kadar e, zorlama yorumlar olur ki. Sadece biz burada ihtimallerden bahsediyoruz. Buna yüzde kesinlik şekilde iman etmek de e, ben bunu asla kabul etmiyorum deyip yok saymak da bana göre aynı derecede yanlış. Dolayısıyla e, hiçbir astroloğa, hiçbir falcıya, hiçbir ne bileyim artık nasıl anlatayım yani hiçbir toteme yüzde iman etmeyin ve umudunuzu buna ba bağlamayın arkadaşlar. Umutsuzluğunuzu da buna bağlamayın. Çünkü astroloji ortaya bir tablo sunar. Örnek veriyorum doğum haritanız sizin e, pasif yeteneklerinizi, aktif yeteneklerinizi, yetenekli olduğunuz konuları, e, zayıf kaldığınız konuları, hangi alanda daha şanslı olabileceğinizi, hangi alanda daha başarısız olabileceğinizi, hangi alanda aile, atıyorum ailenizle ilgili sorunlarınızın olduğunu veya kariyer anlamında şanslı olduğunuzu gibi gibi dönemleri ortaya sunar ama. Sizin bunları nasıl değerlendireceğinizi, sizin bunlara bakış açınızı tam olarak ortaya koyamaz arkadaşlar. Dolayısıyla doğum haritanızı bilmenizin sizin açınızdan avantajı şudur. Kendi zayıf noktalarınızı, kendi güçlü noktalarınızı eğer ne kadar iyi tespit edebilirseniz, zayıf noktalarınıza o kadar çok eğilim gösterip güçlü noktalarınızdan şansınızı zorlayabilirsiniz. Ama buna verilen reaksiyon, hem sizin karakter özelliğiniz hem sizin şartlarınız hem de sizin bakış açınızla alakalıdır. Dolayısıyla doğum haritası aynı olan bir insanın doğum haritası birbirine çok benzer. Hatta ikiz olan diyeyim aynı saatte doğan iki insanın hemen hemen doğum haritasındaki birçok detay aynıdır. Birisi bilim adamı olabilirken birisi katil olabilir arkadaşlar. Dolayısıyla potansiyelleriniz sizin nereye gideceğinizi belirlemez. Transitlerde sizin başarılı olup olmayacağınızı belirlemez. Transitler sadece size bir ön bilgi verir. Siz bu bilgiye göre bu bilgiyle ne yapacağınız size kalmıştır arkadaşlar. Bu bilgiyi değerlendirirsiniz. Olumlu değerlendirirsiniz. Olumsuz değerlendirirsiniz. Bu bilgiyi yok sayarsınız. Bu bilgi sizi teğet geçer. yani Bu bilgiyle sizin ne yapacağınız size kalmış. Dolayısıyla asla gün gün buna göre hareket etmeniz, etmemeniz gerektiği gibi aynı zamanda... Bunu da yok saymayın. Bunu bir kulağınıza küpe niyetinde dinleyin. Benim nacizane tavsiyem. biz an altında kalmak istemiyorum. Kendimi kahin gibi ilan etmek istemiyorum. Edenleri doğru bulmuyorum. Çünkü burada hepimiz aynı astrolojik verilerle hareket ediyoruz arkadaşlar. Onun dışında zaman zaman kendi yorumlarımızı katabiliriz. Bu gayet doğal ama burada bir medyum, burada bir kahin falcı konumunda olmak istemiyorum. Dolayısıyla beni lütfen bu şekilde dinleyin. Beni lütfen bu şekilde değerlendirin. E, beni zorlayacak, beni zor durumda bırakacak sorular sormayın. E, tabii ki dediğim gibi biz astrolojik veriler kullanarak yorumlar yapıyoruz. En doğrusunu yine Allah bilir bu konuda e, bu cümlemi tekrar tekrar vurguluyorum. E, bizim e, haddimiz olmayan şeylere. Hakkımız olmayan şeylere müdahale ettiğimizi e, yorumlama biçimi yine size kalmış bir şey arkadaşlar. Yani buradan çıkarmış olduğunuz bu cümle bu yorum yine sizin bakış açınızla ilgili. Benim ne kadar e, bu konuda hassas olduğumu, ne kadar çok ihtimalleri bir arada değerlendirmeye çalıştığımı ve atıp tutmadığımı fark edersiniz. Halbuki e, çoğu zaman sezgilerime de güvenen bir insanımdır. Ama bu konuda birçok insanın e, hakkına girmek istemem. Kendi kişisel hayatımda e, Kullanmış olduğum sezgilerimle e, Bu platformu buna aracılık etmesini e, istemem arkadaşlar ha, Neden güncel olan yorumlara Yapmaya çalışıyorum Daha çok kişiye ulaşabilmek için Evet samimiyetle söylerim Daha çoğunuza ulaşabilmek için Astroloji severlere daha çok e, ulaşabilmek için Zira e, bu şekilde insanların Benden haberleri oluyor Bu şekilde e, kanalımla e, Karşılaşıyor insanlar ve Dolayısıyla e, ben de ister istemez bu çarkın içerisinde Bir dişli oluyorum ama doğru ama yanlış birçok astroloğun yaptığı gibi ben de bu şekilde yorumlar yapıyorum ama derseniz ki bana bu şekilde yorumlardan bize astroloji öğrenmeye dair farklı bilgilerden bahset ve biz seni sonuna kadar takip edeceğiz, destekleyeceğiz ve bu alanda ciddi bir istekle karşılaşırsam benim açımdan bu handikaptan çıkmak daha sevindirici olur. Ama sonuçta burada aynı zamanda emek veriyoruz, zaman harcıyoruz, daha çok kişiye ulaşmak istiyoruz takdir ederseniz ki kendi kendime bir şeyler yapmak istemiyorum. Dolayısıyla günlük astrolojik etkileri paylaşıyorum ama bu saatten sonra bu alanda biraz daha geri çekeceğim kendimi, daha temkinli olmaya gayret göstereceğim bilginize. Yine Dediğim gibi umarım hiçbirinizi fazla sıkıp bunaltmamışımdır. Bu alanda aslında çalışarak detaylıca elimde bir takım belgelerle bir kayıt yapmak istemiştim ama bu aceleye geldi. Bu nedenle değerli vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ederim. Kendim bu şekilde bir yorum yapmak istedim ama katılırsanız ama katılmazsanız haklı bulursunuz bulmazsanız bu benim astrolojiye bakış açım bu benim kanalda yapmış olduğum işleri tasvir edişim takdir size ait arkadaşlar diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.